Hepsinin dizlerinde muhakkak problem vardır, kalçalarında hepsinde bel fıtığı vardır. Yani bu neredeyse kaçınılmaz yani. Nasıl ya, beslenmeliler peki? Yani, yani kalp kral, tabi obeziteye konu açmışken girmek yani son... kalp sağlığı önemli bir şey tamamen bizim yaşam ıı, tarzımızla ilgili evet. Aynen. Son derece önemli. Yani aslında... Yani kalp organını temizleyebilecek yiyecekler nelerdir buradan? Temizleme, temizleme işi biraz <gülüyor> fantezi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> temizleme işi bir şey diye yok ama yani bazen diyoruz işte bir ilaç yiyor ya da şu veriliyor Kalp temizleniyor, damarlar temizleniyor falan. Hı -hı. biraz çok inanmamak lazım. Siz uzman olarak neler öneriyorsunuz? Önemli olan bunun olmasını engellemek. O, o, yani işte olmasını de, engellemek de işte dedim demin söylediğim gibi sigara kendini, ve kilo. Evet. Yani... Obeste, yani obeziteye ya en büyük sebep bir tanesi şeker tüketimi yani e, hani şeker üreticileri falan belki üç yani beyaz çok güçlüdür falan herhalde. evet evet üç beyaz özellikle iki beyaz da bunu hani söyleyebiliriz. şeker ve, şeker ve un un un, un da, pardon un. evet un ve ekmek yani Türk toplumunun en büyük şeylerine bir tanesi ekmek alışkanlığı abartılı yiyoruz yani yani ekmeksiz yemek yemiyoruz. Artık bir bağımlı haline gelmiş. Ben çok oluyorum hocam. Yanlış anlamayın. Makarna ve pilavla da ekmek tüketen e, bir milletiz. Tabii billetiz. Yani öyle öyle yetişmişiz. Ee, ama yani bizim belki de eskiden eskiden hani olmuyordu da şimdi niye problem oluyor? Çünkü eskiden tamam ekmek falan çok yiyorduk belki ama o zaman çok çalışıyorduk. Hareketliydik. Tabii çok hareketliydik. Yani sabah işte akşam erken yatıyorduk, sabah erken kalkıyorduk. Bir düzenli bir bir vardı. Hayat insan yaşamı daha mı geriye gitmiş oluyor yani? Yani şu biraz. anda ciddi bir Bizim insan sağlığını bozan ciddi şeyler var. Mesela çok geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz, az uyuyoruz, yani bunlar bile önemli. İşte abartılı yiyoruz, çok glisemik indeksi yüksek dediğimiz hazır gıdalar yiyoruz. Özellikle şeker ve ekmek üzerinde hani çok duruyorum ve işte düzenli spor yapıyoruz. Yani spor yapan etkisi de büyük diyebiliriz değil o, mi kalp sağlığı mı? için? Olmaz mı? Tabii ki. Son derece önemli yani. yani spor olmazsa olmaz hatta diyeyim yani. Ama bu Türkiye'de biraz problemli, problematik Sporu bir durum. Sporu yani. da biraz yanlışa çekiyoruz biz Türk halkı olarak. Ee, fitness olarak yapıyoruz. Vüc vücut şekillendirmesi olarak yapıyoruz ama bu biraz abartıya gidiyor. Yani daha kişi... ziyade biz daha çok bizim en güzel spor aslında böyle işte yürüyüş, bisiklet, koşu, hafif koşu. Yani bunları daha fitness onlar biraz daha vücut geliştirme şeyi falan o farklı bir olay evet, o, o sağlıkla ilgili hatta bazen çok daha sağlıksız alınan gıdalar durumlara, takviyeler tabi evet. onlar özellikle alınan takviyeler yani son derece tehlikeli çünkü orada kortizon tür ilaçlar da verildiği gibi çok aşırı protein yüklemesi falan da yapılıyor ben birkaç tane gördüm yani ciddi kalp yetmezliğine evet. gelen hastalar oldu bunların içinde ee, yani onun için çok, onu çok tavsiye etmiyoruz. Mesela maraton falan koşmak da hani biraz kalbi görebilir, çok şey yapabilir. Ama bizim dediğimiz günlük yani en basitinden haftanın işte 3-4 günü işte birer 1 saat, 45 dakika 1 saat hafif orta derecede egzersiz. işte bu koşu olur, işte aile bu hareketler olur. Artık belediyeler biliyorsunuz her yerde şey aletleri koymuş. Onlardan çalışmak, ya yani evde de yapılabilir bu... Ee, işte toplam oklu yapılan şey, ne? pilates Prates türü şeyler de yapılabilir. Evet. Ya da evde işte bisiklet ya da koşu bandı türü şeyler de olabilir. Dışarıda da olabilir. Ama muhakkak bir hareket lazım yani. Hareketsiz olmaz. Yani özellikle o mücadele edeceksek yani sadece yemek de kesmek de yetmiyor bazen. O besteyi gidermenin şeylerine bir tanesi de ya da engelleme bir tanesi de düzenli egzersiz yapmak. Aslında en güzeli yani bir spor hobisi edinmek. Bunu yani yaşam bu Türkiye'de tabii yaşantı e, mesela bu işte basketbol olur, kort olur, işte futbol olur, voleybol olur, basketbol yani akla ne geliyorsa Daha önemli olan hareket, hareket edecek şekilde. Şeyler koşu, yüzme, bisiklet mesela. Yani bunun son derece e, sağlık açısından son derece iyi sporlar ve e, bunları yani ömür boyu yapmak lazım. Yani böyle hani kısa süreli değil bir bir yaşam tarzı haline getirmek lazım. Ya burada yaşam tarzına asla değinmek lazım. Bu yaşam tarzı deyince işte düzenli sporları yapmak lazım. işte e, böyle hazır yiyecekler, fesut yiyecekler, işte şekerli ve ekmekli şeylerle beraber durmak lazım. gerekiyor. Evet, onlardan uzak durmak lazım. İşte stresle mücadele etmek öğrenmek lazım. Yani Bence Türkiye'nin en büyük problemi bu hocam. Yani ciddi bir problem. Şu anda trafik bir çıkın şöyle şuradan gidin. Çok yani, önemli bir yani, soru daha sormak <gülüyor> affedersin, istiyorum Affedersin küfür hocam. etmeden gitmek çok zor.